بسم الله الرحمن الرحيم. الله غمر زقني فيه رحمة الأيام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الأمين. Allah'ım, bugün de öksüzlere merhamet etmeyi, fakirlerin hamını duymayı, karşıma çıkan herkese selam vermeyi ve değerli insanlarla oturup kalkmayı bana nasip eyle. İyilik ve ihsanımla ey arzu edenlerin sığınağı. Bismillahirrahmanirrahim Bugünün duasında Allah'tan istiyoruz ki Yetimlere şafkatlı olalım Yetimleriyle muhabbetli ve şafkatlı davranalım Yetimlere saygı gösterelim Niye bunu Allah'tan istiyoruz? Aziz kardeşlerim Yetim dediğimiz zaman yani sahipsiz. Bunun sahibi sadece Allah'tır. Anne babası yok. Sahibi yok. Sahibi Allah'tır. Eğer sen yetime sahip çıkarsan Allah'ın rolünü oynuyorsun. Yani bu kelime bile tabir biraz ağır oluyor. Ama Allah'ın yaptığı işte Allah bu işleri çok seviyor. Bazı işler Allah'a mahsustur. Rızık vermek Allah'ın elindedir. Şifa vermek Allah'ın elindedir. Hayat vermek Allah'ın elindedir. Ama insanlar bazen birisine rızık veriyorlar. Birisinin şifa bulmasına yardımcı oluyorlar. Ya birisinin hayatını kurtarıyorlar. Bu işler büyük işlerdir. Allah bu işleri çok seviyor. Özellikle bir yetim anne babası olmayan sen burada büyük bir rol oynuyorsun. Hayatta, yaratılışta bir rol oynuyorsun. Bu duada bugün Allah'tan istiyoruz ki yetimlere şefkatli olalım. Ramazan ayı zaten yemek vermek, itam etmek, şefkatli olmak, insanlara ihsanda bulunmak ayıdır. Gelelim itam, yemek sofraları serelim. Gelelim fakirlere, yetimlere bu şekilde sahip olalım ki Allah da o dünyada, ki gerçekten o dünyada ihtiyacımız var bunlara, bize sahip çıksın. Selamu Aleykum ve Rahmetullah.